Yelkenli ve motorlu çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Çatalca ve Mine koylarını keşfetmiştik. Bu bölümü izlemediyseniz sağ üstte beliren video kartına tıklayabilirsiniz. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Amazon camping'ten geçiyoruz. Bu bölümde Amazon Kamping'e botumuzda bir karış da gidiyor ve alışveriş ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Daha sonrasında Çilekli Koyun'a giderek günün yorgunluğunu üstümüzden atıyoruz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Şu an Amazon Koyun'a e giriyoruz. Gördüğünüz gibi. Ee, size karavancıları göstermek istiyorum. Baya full karavan. Sağdaki işte orman yolu kamping'e gelen Burada küçük bir iskele var, o iskelede ne var bilmiyorum Şimdi Ufak ufak keşfedeceğiz artık O işte buraya gelen asıl yol olması lazım Eda Evet, sağda da var, çok Aynen, şu taraftaki buraya gelen yol Kapıcık geçerken aradaki burunda birisi böyle şey yapmış bakın braja Sizinki kaç Şimdi amper? Gibi bir şey yapmak istemiş Kaç? Tepede Sizinize bayrak kaç? Motor kaç beygirdi o? Güzel bir çardak yapmış buraya. Onun saatte 45-65 amper saatte hmm. şarj eder oldu sonra. Eğer bir, bir yan, yani bağlantı yoksa mesela biri seçtiniz ya, bir de çalıştırdınız hep birde de kalın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12-13 tane karavan var, camper var. İşte de restoranı. Restoran değil de burada büfesi var. Domingojum kendine iyi bak. Biz şu Amazon kampinge bir gidelim. var, bir şurada var. Gidelim Şu arada nehirden mi, çaydan mı gideceğiz azmaktan? Şurada bir var diyemedim yani nehir falan dedim yok okuyamaz. Tam 6 olduğu için, değil mi Mert? Aynen. Çok şey, pislik bütün yerde... pislikler burada oluyor. Doğrusu çektin mi? Evet çektim. Hadi kızım dikkatli ol. Kamping şurası. İyi su da bulduk arkadaşlar. Balıkçıya sorduk. Çatık oyunda, Çatılı Mehmet dedi. Çatılı Mehmet dedi size su verir dedi. Çatılı Mehmet diyeyim dedi. Okey dedik. Bakın dip şöyle balçık kum. Çok iyi çapa tutar. İnşallah ekmek ve içecek su da buluruz. Amin. Ben... Amin bay bay. <gülüyor> Çok su. Şurada bir şey yapmışlar ama oradan mı geçecek acaba? Ha öyle bir şeyler de yoktu Evet. Şey Kum bankı var herhalde bizim önümüzde. Kano ile çok zevkli gezildi gerçekten. Aynen tam kanalım. Evet burası bayağı sığmış. Şuradan gitsek daha iyiydi. Adamlar da onun çıkıyor. Ya yani şurada şey var, işaret var arkadaşlar. Siz onun öteki tarafından dolaşın. Bizim gibi neyin burada. Amderne güzel. Horasıra bazı bazı. Yine aynı şey gibi değil mi? Ne gibi. Evet evet. Gözlerim aşkın olmaz çoğu azı. Aynısına bazı bazı. Dersen. Yok ama çok değişik ya. Acayip bir yer yani. Çok mu dediğin diğer rüzgeler? Hayır içeride. Tam nar balıkçılarının yanı. Tam kampingin girişine çok yakın ya o. Burada eskiden şey mi diyorlardı? Yok timsah varmış bilmem ne. He geyine. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa şuradan yiyecek mi işte arka yoldan. Böyle gelmesin. Şurada bir yol varmış. Bir anda nehir turuna çıktık değil mi? Baya yani nehir turu oluyor. Birden böyle Amazon ormanları falan, gerçekten Amazon adı gibi Amazon yani. Günlük ağaçları var arada sığla, çamlar, makiler. Baksanıza belge telde yaşıyoruz sanki. Yani şurada bir su aygırı ya da timsah neden olmasındı. <gülüyor> şurada güneşlenen... Yani afrika olsa dediğin gibi çoktan bir yemeye başlamışlardı. Şişme botumuza kimsah saldırmıştı şu anda. <gülüyor> Geldiğimiz yeri göstereyim. Bak hep şeye koymuşlar. Burada kano da kiralıyorlar. Ne yazıyor? Şimdi şurada bir uyarı var. Sığ. Shallow. Burası sığdır diyor. Gitcizi mi gitmeyeceğiz? Mi? Bilemiyorum ki. Şuradan mı çıkacağız yoksa devamı da istekli. Şöyle bir çıkış var arkadaşlar ama burada nasıl bir tutun Deneyelim mi? Ya da kürekle gidelim Mert, onu kaldır. Ha yok, şu an gider abi. Ha tamam, deneyelim. İnan gözükmüyor dip. Kokuları anlatamam arkadaşlar. Burnuma binbir türlü ağaç kokusu geliyor. Evet. Ya gerçekten belgeselde gibiyim ben ya. Allah Allah. Hakk'a ilk karıştı? Evet. Bir karışı, iki karış falan su. E burada son buluyor. İşte bunu hatırladım. Sen beni gezdirmeye gelmiştin buraya. Burayı anlatmıştın. Burası denize çıkıyor Eda diye. Hatırladım. Kanoların durağı da burasıymış. duruyor. İskele kaçırdım. Aa, evet <gülüyor> Hadi bakalım. Evet, nasıl geçti? Çok güzeldi ya. Çok Kanal turu yaptım bakıyorum. Burada ya, kanallar. Hakan Evet, o da çok güzeldi. Aynen. Buradan kano kiralayabilirsiniz. Çok zevkli <gülüyor> gezilir boğ fotoğraf hemen burada kampingde burada geldik. Zaten yolu da burası gördüğünüz gibi. Şu an ana yoldayız. Hatta bir araç geçmekte. Evet, klonk turu gördüğünüz gibi. <gülüyor> Tayland'da hemen klonk turu oluyor, değil mi? Hemen. Dentang bah Diye böyle <gülüyor> bir şeyler söylüyor. Bah demiyorlar, bak diyorlar. Dentang bah diyor. Bungalovlar göründü. Timsahları beslemeyin yazıyor. E daha inanmasa da bakın timsahları beslemeyin yazıyor. Don't feed the crocodiles yazıyor. <gülüyor> Bu şekilde. Buradaki bazı şeyler yıkılmaz, bazı şeyler yanından yapılmış herhalde. Kapıyı kapalı tutalım diyor. beslemeyin yazıyor. Çektim çektim bahsettim bile. <gülüyor> Timsah dolu Burak girdik. Daha önce konuşmuştuk, su ve ekmek alabilir miyiz diye. Bakın bu çok değerli olan günlük sığla ağacı. Bu benziyor, aynı Muhteşem, şey. değerli bir ağaç. Dut ağacımız. Şimdi klap olmuş şey yani daha glamping evet. olmuş yani şu anda kamptan ziyade glamping. Evet geldik. O gelmişken bir yere başladım. Niye acaba eğleniyorum? Bir avar diyemiyoruz. Çok güzel erzak bulduk arkadaşlar. Evet ya. Bak şu arkadaki erzaklar bizim esiyor. <gülüyor> evet, Hepsi gibi. Sağolsun yardımcı oldular. Çok şükür. İşte kendi ekmeklerini yapıyorlar. Yarımlar sersi oldu. <gülüyor> Ekmeği almayı unutmayın. Bak ekmek orada kaldı. Misafirler var. <gülüyor> Havuzumuz güzel. <gülüyor> evet, tedarik bitti. Artık gidebiliriz geldiğimiz yoldan. Ama arkadaşlar para kazanmak isteyen varsa yani Gökova civarına gerçekten market, manav ve su veren bir şey açsın. <gülüyor> yani o kadar çok tekne gelir yani daha evet. çok tekne gelir değil mi artık öyle bir şey olsa. malayı iyi para kazanırsın he. Onu da söyleyeyim yani buradan? Geliyor ya doğru e. Yani flamingo bir yandan. Bir de bugün sabah spongebob eklendi. <gülüyor> alayı gibi geziyor. <gülüyor> Baya alayı. Aşkım lütfen şuradan gider misin? İnsan. <gülüyor> Hiç problem yok. Aa, ya gidiliyor yani. Gidilir. Market her şey var mı? Ya market değil aslında yani. Otelin şeyi yani evet. kampingin. <gülüyor> Fiyatları geçerli. Ama su falan alabildik yani. Bira var, su var, soda var, her şey var. Kola var. Evet. İyi tatiller. Oh, çok yaklaştık. Buna. Kanışmaya dalıp şurada kaleye oturuyorduk. Onlar da aynı markete gidiyorlar. Ya gerçekten dediğim gibi burada para kazanmak isteyenler şuraya bir market açabilir arkadaşlar. Açın yani lütfen market açın. Özellikle teknecileri ve kampçıları düşünün, çok iyi para kazanırsınız, haberiniz olsun. Sizinlikle yapmıyor, hiç kalkmıyor mu şöyle bir lokma? Hiç kalkmıyor mu? Aaaa! İlla dükle mi kalıyor falan? Allah Allah! Kürekle mi o zaman? ya, ben olsam burada, özellikle Gökova'da bir tane ekmek... Eee, ne? Ve tekel, teknesi gezdiririm. <gülüyor> Süper fana kazanırsın. <gülüyor> Vallahi ya. O zaman ben emekliliğimi isteyeyim ya hemen. Fikrim geldi. Amazon ya da küçük günlük boyunun ayrı duruyoruz artık. İşimiz bitti burda. Çocuk koyu, artık koyluğu kalmamış bir iskele burayı hemen hemen kapatmış gibi gözüküyor. Sporları var, yelken falan yapılıyor. Ne ki bu, otel mi, şey mi? bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bilader Güzel evet, zevkli. Hey burası baya popüler bir yermiş mi, meğerse. Kapıcık koyu sana otelcik koyu. Kapıcık koyu evet. Mert'in deyimiyle olmuş bize otelcik koyu. <gülüyor> Böyle tesisler kurulmuş. Bundan bahsetmiyor tabii ki. Sağlığımız. Ah Ali Boratav'ın kitabı olsaydı kesin bunu bilirdim. Neyse, doğum günümde hediye gelir herhalde. Ali Boratav'ın pilot kitabını istiyorum. Nokta <gülüyor> Bu karşıda gördüğünüz Bird Bad Köyü. Bird Bad Köyü bu dağın yamaçlarına yayılmış vaziyette. Ormanın içinde biz pek göremiyoruz. Şuradan Golden Key Oteli'ne giren bir e, küçük dere var. Oradan pontonları sürekli çalışıyor. Hatta şu anda da bir tane. Sıprısları doldurmuş, içeri doğru giriyor. Görüyorsunuz. Oradan otelden, biraz önceki limana sürekli müşteri taşıyorlar. Köyümüz böyle. Birdabed Limanı böyle bitiyor. Birdabed Limanı'nın artık en son ucundaki yere geldik Çilekli Koyu, ismi de pek tatlıymış, bakalım belki burada kalmayı düşünüyoruz, hiçbir şey yok, şu sol taraflarda bol bol kampçı var, işte karavanını, camperını, çadırını, kapan gelmiş, istediği yerde kalıyor, takılıyor. da bize ait olsaymış yine. Mavi yeni çıktı. Mavi su dağı. Sarı su Ne haber Edush? <gülüyor> i̇yi. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Plenumgon. Gayet güzel. Keyşim yerinde. Çok iyi. <gülüyor> Delepistesler yüzüyor. Evet yanımda balıklar yüzüyor. Bir <gülüyor> ayna gidin. Aynen ya ben de ona baktım da. Ay güzel gözüküyor kadın. Kısma. Bir, bir küçük flamingocuk buldum denizde onu aldım kendisi kitap mı okuyorsun kendisi kitap okuyormuş Tamam Doris'e arkada kaldı, Hasan Hüseyin Adası'na gel. Merak etmiştim de Yok Ova şöyle devam ediyor. Burası Hasan Hüseyin Adası ve Sığlığı. Gördüğünüz gibi önümüzde Sığlık var. Bu ada şuracıktan bölünmüş, ada olmuş. Burada Sığlık var. Burada böyle bir koyucuk var. Hepsi bu. Şekildeymiş. Yokova'nın Güney Yakası'nın hemen hemen en doğusundayız. Artık buradan sonra Hemen çatık koyu balı kaşıran koyları falan var. Değişik kaya yapıları var su altında. Sığlık böyle bir şey. Yani bu sıfıra sıfır Burdan hiçbir şey geçmez. Kestaneler de var yürüyemezsin de. Ne yok. Görürsün şey Amazon kampinge falan giden orman yolu. Gözüken yol artık orman yolluğu falan pek kalmamış. Hastaaltını diye mi bakmadım ama bayağı kalaba. Önceden pek araba geçmezdi. Şişen bir akşam.